Çiftçi tırmık çeker tarlalarını sürer teker teker Sonra tarlaya iyi tohum eker Hasat zamanı yaklaştı eren Adamın bir düşmanı varmış Bir gece herkes suyu kayden gelmiş Tarlaya delice tohumu ekmiş Hasat zamanı yaklaştı evre Başak vermeye başlamış Ve deliceler de ortaya çıkmış Sordular delice nereden gelmiş Hasat zamanı yaklaştı, yaklaştı eğer Demiş düşmanım yaptı bunu bana Ama bırakın hasat zamanına Yoksa zarar verilir kudayına Hasat zamanı yaklaştı evde hasat delinceleri inceleri toplayın yakılmak üzere demetler yapın sonra budayı ambarıma yığın hasat zamanı yaklaştı, yaklaştı ey Misaldir tarla dünyadır, iyi tohum olan budayda vardır. Şahlığa ait olan insanlardır. Hasat zamanı yaklaştı erkek.